Hayır mermim kalmadı. Mermim tam Osman, benim... Osman benim Osman benim tam hayır, üstümde hayır, adam yok. var. Mermim yok, mermim yok. Hayır hayır. Sertacoca benim üstüme bakabiliyor muyuz mi sen bayağı uzakdasın ya. Ya ölmek istemiyorum ya abi. Hayır hayır hayır. Let's go my friend. My friend let's go. Ya bak, bak takıma takıma siz mahsun alın ben yargıyı nasıl açıyorum Osman bu benim üstümdeki adamı mu üst katımda? Kanka bir saniye alacağım bir saniyene alacağım. Adam benim üstünde ya. Bana işaret atmayınca ben şu an oyuna... Bak gördün mü bir adam. Kanka adam... Adam kaskin altında. Ben üstünün altında ne bileyim kanka. Oo. Neden ya adamara? Mermesi bir şey geliyor. Neredesin? Sizde bir tan adam var. Adamara geliyor. Şartırım oradan. Adam nerede Masun? S deme. Şart dedim. Hayal olmasın sen Abi hasar bak oldu ya. Ya bari bak. Ya şu adamın mermi gitmiyor. Az önce de aynı bok oldu ya. Oğlum ben ah, nasıl çıkacağım buradan ya? Ya aynı geldi beni öldürdü ya. Yemin ederim şu adam bak oluyor ya. Eş, sen de ben nereye reini. Oğlum adam adam graza almış Ne alaka Groza? Ama ben de gelmek istiyorum. Hızlı değit. 5 killim var sert olacak ha. herkesi vuracağım. Bir Herkes vuracağım. Bana bırak. Gördüm adamı. Ospam buraya mı geliyorsun? Ben oraya doğru geliyorum ama nereye geleyim siz söyleyin. Oradan kaçsanıza Primorz ka... Aha! Al işte sinirlerden ölecek. Sinirlerden ölecek bak gidip ölecek. Kilangarda değil mi? Sağda. tam. Ya o. Benim emesim çıktı gene ya. Oğlum bende nasıl bir şansı var? <gülüyor> Adam benim indiğim yere çıktı. Benim benden farkı olmadan ya bir kişi var da. Varan şansa bak. Var. Oğlum ben bot muyum ya? Ben bot değilim oğlum ya. Ben kralım ya. Ben bunlar kim ki ya? Kimler onlar geliyom lan? Ya on 11 kişi olsun ya. Ya. Kralım lan ben. Benden kralım var lan bu oyunda. Kral benim. Ben kralım. Benden kralı yok. <Gülüyor> Emre yardımcı mı? Adam daha denince Bırak, adama söylüyorsun söylüyorsun, raporun nasıl olsa sana dönemezsin, bırak, bırak karıştırmıştır yani. İki kişi kalmış lan burada. Yanlış görmüyorsan. Ya arkadaş ya. Neredesin kurban oldun ya. Ya sen... Daş yok mu? Kullanıcıyla rap. Muş ile bu uzun bıçak daha. Gelemez mi? Mark the location. Tam ben ben gidiyorum görüş. Tam hareket etme canın gitmezsin. Görüşürüz. Gördün mü ben onu gördüm. Thank you. Thank you. Geri gel geri. Geri gel. Yanlışlıkla o çocuğu vuracaksın. Geri gel. Osman burada kimse yok ama şu anda. Buraya loot için gelecekseniz gelin. Ya ver daha şu kancayı ya. Aa biri geldi kaykayla. O çocuk olmasın lan. Hadi. Zıplama. Duymaz duymaz. Yakında olcan. Duymaz duymaz. Çocuk şurada bak şurada. Ya adam gel gel. Duymaz seni. Duymaz duymaz. Nerede Osman? İşaretinde bak. İşaretinde binanın içinde. Üste bak şu an üste, üste şu an üste. Şuradan bak. Şey, şeyde, şeyde el bombasının altında mı? Hayır, hayır. Değil, değil. Yaklaşman lazım, duymaz oradan. Mikrofon oradan duymaz Serpice. öldürüm ben bilmem abi, ben karışma. Benim önümde silah yok, vurmuyor ben çocuk, bilmem. Nerede bu? Ya ben gidiyorum konuşmaya ya. Alo, Alo sesim geliyor mu? Alo kral duyuyor musun? Alo. Kanka. Alo. Kral ha. Şey mi senin ismin neydi? Şey, Oyundaki adı neydi? Dex miydi? Ha. Selamun ha, Aleyküm. Seni salan arkadaş değil. Kanka biz seni vurmayalım diye zıpladık ya. Biz 3 kişiyiz de. Loot'unu yap git istiyorsa. Loot'unu yap git istiyorsan biz de loot yapacağız. Ta tamam kral. Tamam hadi. yo yo vurmayalım, vurmayalım. Sen loot'unu yap git boşver. Hadi görüşürüz kanka eline sağlık. Oğlum alan 2000 bilmem kaç metre lan. Çocuk vurun beni dedi de kıyamadım ya. lan dexmiş lan Ya Sertacaga adamı niye vurdun Sertacaga Ya Sertacaga canı var ya Bak burada geleküç var Burada da ben o... ben ona sordum nick'i dex, dex sen misin oğlum dedin ben mi anlamadım acaba ya üç tane araba çağırma oradan da çağırıyorum bana bir tane godzilla bomba verebilir misiniz arkadaşlar bir tane God... I'm godzilla godzilla bomba istiyom godzilla bomba istiyom Adam Adam seni Arap zaddettidi ya sertçe şaka. Yallah lan yallah lan dedi ya zed adam iyiçi Arap zaddetti ze. Ya arkadaş sen diyorsun ben Türk'üm diyor o diyor Suriyelidir ha diyor. Sen ben Türk'üm. ben Türk'ü geri yaşıyor? Yok. Yahu Suriyelidir ha diyor. Aynen. Üzüldüm. Üzüldüm lan çocuğa. Vurun dedi çocuk da ben dedim yok dedim sen loot'unu yap git dedin de. Ha ben de duydum vur dediğini de vurmadım ya. Üç tane içeride iki üç tane şey var. Orak falan, falan filan bir şeyler var orada. Ben kanca yaptım da. Sertce marketin orada da 3x var. Ben oraya attım. Bir tane vallahi unuttum yemin ederim. Yok başka yok Sertce aga. defa unuttum ya. Marketin <gülüyor> O belli var. Hadi gidelim. İyi lan ben buradan ölmeden 3 aldım lan vallahi. Ben buradaki silahlar nerede? Orada sandaçmadık. Almışlar, almışlar almışlar. Yapma be. Abozan burada bir yerdedir o adam. Bak bu bendeki ha? Bak bende Groza var mesela. Bak ben şu Groza'yı buradan aldım bak şu loot'tan. Marked an enemy's death crate. <gülüyor> var var susturucum var. Var var susturucum var. Adamın lootunda susturucu da varmış. Ama şu adam lootuna dikkatli bakmadım ya. Belki başka bir şey de vardır bunda. Yok. Bu bir grozo'yu almış kaçmış herhalde. Bak burada levye mevye var he. Bak burada levye var e, şurada. Şu ondan sonra bu iki tane uluda da levye var. Bir tanesi Osmanlı ulutuymuş. Arkadaşlar. Ben de 30 para var da. Bende 30 para şey var. 30 para atarım ben. Jarjor falan. Oha ben nasıl düştüm lan bu kadar zıpladım lan havaya Arkadaşlar gördünüz sinirlendi Gördünüz yine sinirlendi Gördüğünüz gibi arkadaşlar yay <gülüyor> yayında yine sinirlendi Yayında çıldıran youtuber. Ya bırak Ya bırak ya Abi bu alan kapanırsa sıkıntı ha. Ulan Ulan gidelim diye söyleyen benim beni bırakıyor adamlara bak ya. Yok. Yok da şuradan Yok. bir 6x alalım ya. Emre bir market açsana kanka. Kanka market açsana. Yo yo başka bir şey var. ben benim her şeyim tamam. Sert Hoca yayında mı şimdi Osman? Kayıtta kayıtta yayında değil. Serhat Ocak'a dün sen burada olacaktın, kayıtlı olacaktın. Dün bir AVM atmışım. 350 metre. Böyle giden arabaya. Aa lütfen kanka bak. Yalan olmasa 348. Ben baktım metresin. Ya 2 metrenin lafı olmaz aramızda. Ar aramızda olmaz mı diye. 348 gördüm. Takipçilerim beni tanıdı vurmadı. alın abi doldurun canınızı burada. Gidelim ya. Haydi. Ya ne kancası? Geç. Kanca bırakır mı adamlar? Ya sen hiç yolda yürüken Cumhuriyet altını görüyorum. Kanca da öyle bir şey. Adamlar bırakır mı hiç onu? He. Vay. Dert Ocak'a sen yayıncısın adam araman lazım. Adam pusucuk ha. Hanan'ın ismi bile pusucusu. Pusucu, hapçı pusucusu. Valla ne, ne, ne işi var adamın rush'la. Rush Ne yap? Bu köprünün dili olsa da konuşsa. Osman çantanda yer var mı? Çok az. Ne ne açacaksın? Bunu alabiliyor musun? Ben de dört tane var bunlar. Ne? Büyük motor. Atarım bir şeyler ya. Çok keyifliydi maçlar ya. Yani. Okay. Ya ben, ben lob Lobby'e dönünce benim profilime tıkla Emre. Orada yazlar. Ne zamandan beri oyun oynadım orada yazıyor. Ben 5 seneden beri oyun oynuyorum. Her zamanda dediğim bir laf var Emre. Ne eğer kanka? ben oyun bilgimin Eğer oyun bilgimin 3'te 1'i kadar yarısı kadar oynamayı başarsaydım Yani şu an piyasada Mezarcı devirisi yok yoktu aga. <gülüyor> Ama işte Bunlar bu sede olabilir mi acaba ya? Makaraviyana işte, bilmek başka bir şey, yetenek başka bir şey abi. Bizim yetenek buraya kadar. Kanka bak, ben mesela hiçbir şey bilmedim halde bu kadar ben, oynuyorum. Bu kadar oynayabiliyorum yani. Hani hiçbir şey bilmedim halde derken, her türlü... bak bende juroskop yok. Misal, tablette hassasiyet yap, hani hassasiyetim yok. Sezon uzman hassasiyetiyle oynuyorum. Ben onlara rağmen bu kadar oynuyorum yani. Böyle birisi... Alıp da şu tabletimi, aa araç mıydı o? Belki de hassasiyet yapsa daha güzel oynayacağım diyorsun. İşte diyorum ya kanka hani böyle birisi alsa benim şu şeyi tableti, adam akıllı bir ayar yapsa bana mesela, Ben inanıyorum yani bir bu kadar daha oynayacağıma. Ben kendimi tanıyorum. Ben havaya girdiğim zaman oynarım. Havaya girmediğim zaman normal. Normal oyuncu işte. Moralim yerinde olsun. Belli olmaz. Çok tehlikeli oyun oynarım. Ya ben şu tarafta bir şey gördüm ama bu hani alan kapanıyor ya böyle mavi alan geliyor ya onun parası mı gördüm? O tarafta adam mı gördüğümü bilmiyom. Olabilir yani. O kaç kişi? İki kişi kaldı ya. Maktı hmm. lokasyon. La işaret Mark nerede? Location. Adamlar nerede? Mark Adamlar orada. Location. İşareti... İşareti yanlış attım da ondan dedim. E ee, bunlar çıkacak oradan. Çıkmayacak mı? Çıkacağız mı kardeş? Eee mecbur çıkacaklar aynen dediğin gibi. Aa biri burada. Mantar da mantar da adam. Çıkma çıkma çıkma çıkma çıkma. Emre adamı yakmayı başaramadım. Beni yakmayı başardın ya. O o nasıl Abi senin attığın Molotov dosta zarar veriyor Adam hiç yanmadı. Ben yandı. Ben anlamadım işte kanka. Biliyor iki tane attım biliyor musun? Abi niye abi ayrımcılık yapıyorsun yani? Nerede da o son adam? Bu adam bir Godzilla atayım ya. Nerede o son adam? Hangi hangi hangi? Sağ sol aç çabuk söyle çabuk söyle. Hangi? Tamam tamam. Emre ben Ona patlattım. Go Emre. Godzilla atayım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Ulan Osman dur şu Godzilla'yı sen atacağım. Bir havaya uç <gülüyor> <ister>. <gülüyor> Güzel oylandı ki. We are number 1.